Evlilik öncesi malum, sözlülük, nişanlılık, flört gibi, tanışma gibi dönemlerde karakter, kişilik, iletişim uyum konularının danışıldığı, kendisinden yol göstermesi, rehberlik etmesi istenen, kendini koştuk alanında geliştirmiş, kendisine bu alanda birçok danışanın müracaat ettiği kişiye denir. Müzik